Selam, hoş geldiniz. Aziz hanım, hoş gülistan. Baxir hətne obu kanalam. Baba, tiim zarımın şövazi pısıarkdınlar. Azmanı Türkiy. Ne, ne bawatay cide, ya xutte. Formunu lagalım bun. Sen nümeniktəm Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ciddevi. Ne diyorsun? Cidalate. Ne diyorsun? Cidalate. Ne yazayım? Civnusum. Ne yazayım? Tivnusum. Ne yapıyorsun? Cidicate. Ne yapıyorsun? Cidicate. Ne içiyorsun? Çi dek Ne içiyorsun? Çi de, ne, Çi de Nasıl? Bu atay Nasıl yapılır? Çonduruzdaki. Ya çondaki. Nasıl yapılır? Çonduruzdaki. Nasıl yazılır? Çondan üstüri. Nasıl yazılır? Çondan üstüri. Nasıl gideyim? Çon brum. Nasıl gideyim? Çon brum. Nasıl alayım? Çon vergirim. Nasıl alayım? Çon vergirim. Nasıl gidiyor? Çon darwa. Nasıl gidiyor? Çon darwa. Nasıl gidiyor? Her bu aşgaderi tan zor Nasıl gidiyor? Bu atei zop diyor. Bu ate son darı var ya. Mabası ağa. Nasıl gidiyor? Bu ate son darı var ya. Neden? Bu Neden gitmiyorsun? Bu Neden gitmiyorsun? Bocina huyti Neden yemiyorsun? Bocina huyti Neden yemiyorsun? Bocina huyti Neden bahsediyorsun? Basi çil Neden bahsediyorsun? Basi Neden gelmiyorsun? Bocina iti Neden gelmiyorsun? Bocina iti neden seviyorsun? Boc hoşte. Neden seviyorsun? Boc hoştebe. Ne için? Ne için iş? Her buatay bocide. Nerede? Lakuye. Nerede defter? Lakuye defter. Nerede var? Lakuye Kaç? Buatay sende kaç duatay he kaç boatay odi vaka toba kasib alamel kaç watan raka kaç watadum shiwea bumanai sende u şech persa kaç arkadaşın var sende ha he kaç arkadaşın var sen ha he kaç kere gittin? tin sen Kaç kere gittin? Sen zerre Kaç defa uyardım? Sen zerre agaderim krediwa. Kaç defa uyardım? Sen zerre agaderim krediwa. Kaç kişi var? Sen kes heye. Kaç kişi var? Sen kes he. Kaç sayfa? Sen lapara. Kaç sayfa sen lapara kim bavatay kedi kim geldi kehat kim geldi kehat kim yedi ke xvardi kim yedi ke xvardi kim yaptı ke kirdi? kim Yaptı, ki kirdi, kim vardı, ke habu, kim vardı, ke habu, vardı bata yuştu dedin. Vardı ee, bata yuştu dedin, bata dedin, ke habun var vata hayya, uduğumişti kim vardı, va çe pegeşti, çe geşti. Bu wataj de Kim gidiyor? Ke Kim gidiyor? Ke Ne zaman çıkatek? Ne zaman gidiyoruz? Çıkatek daroy. Ne zaman gidiyoruz? Çıkatek daroy. Ne zaman geliyorsun? Çıkatek değil. Ne zaman geliyorsun? Tskatik, Ne zaman öldü? Tskatik Ne zaman öldü? Tskatik mırd? Takış Adını yaz. Naud bunusa Başamalamı am psiyarlanım da kaç yaşındasın neden buradasın Böyle böyle zanneden bak o bu olamda ne var ki bir tanesi subscribe kanala kapan ulayı ki videoyu kaçırken Ağırda tuanın şehri video kaçırken zor başa.